Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle yine bir e, Intel'e dönüşüm UMA videosu çekeceğim. Onu inceleyeceğiz. Arkadaşlar cihazımız HP'nin G6 serisi. Bunlarda G6 2000 e, modeli şurada yazar arkadaşlar. Hemen batarya çıkarttığınız zaman G6 2000 serisidir bu cihaz. Bunlarda e, iki çeşit işlemci vardır. Bir Intel işlemcilisi ve AMD işlemcilisi mevcut bu cihazlarda. Bu cihazlar da yine kronik ekran kartı sorunları olan bir cihaz. Ekran kartı değişimi yapılabiliyor tabii ki ama piyasada birçok cihaz ekran kartı değişimi yaparken işlem başarısız oluyor ve olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Cihazınız hiç açılmamız hale gelebiliyor. Böylesi durumlarda bu cihazlar atıl duruma düşmüş oluyor ama tabii ki şimdi bizim bu yaptığımız sistemle yani UMA dediğimiz onboard ekran kartını aktif etme sistemiyle cihazınız tekrar kullanılabilir ve uzun süre sorun yaratmayacak bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. E, bu işlem e, arkadaşlar nasıl yapılıyor? Ekran kartınızın e, üzerine bunu ekran kartınız sökülüyor ve onboard sistemi çalışacak bir şekilde e, ürününüz aktive ediliyor. E, Birçok parça değiştirerek yazılımlar değiştirilerek e, Intel e, çalışabilir hale geliyor. AMD'lerde de aynı şekilde AMD'de de normal onboard bir bu e, gördüğünüz AMD e, anakart. Bunlarda da normalde onboard bir ekran kartı mevcut ama tabi ki harici ekran kartlı olarak e, satışa sunulduğu için on pasif hale alınmış oluyor. E, biz bunu e, ekran kartını söküp ve üzerinde birçok değişiklik yaparak e, bunun onboard ekran kartını aktif edip e, bu cihazı çalışır hale getirebiliyoruz. Bu işlem e, bu işlemin avantajları dezavantajları nedir, nedir diye soracak olursanız Dezavantaj şu şekilde. Ekran kartsız bir cihazınız olmuş oluyor. E, tabii ki oyun oynadığınız zaman e, ek, yani grafik isteyen oyunlar oynadığınız zaman e, problem yaratabilir. Ama size normal basic kullanımlarda e, size sorun çıkarmayacak bir hale geliyor. Yani daha önce yaşadığınız kronik ekran kartı sorunları e, sorunlardan kurtulmuş oluyorsunuz. Bu da e, cihazınızın daha uzun ömürlü ve sizi üzmeyecek bir şekilde onarımına e, olanak sağlıyor. E, videonun sonunda e, biz Whatsapp numaramızı, iletişim numaralarımızı, e, anlaşmalı kargo kodlarımızı paylaşıyoruz. E, bunun ürünlerle alakalı bilgi almak için Whatsapp'tan direkt bize ulaşım erişimi sağlayabilirsiniz. Oradan e, dakikalar içerisinde cevap veriyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tip ürününüz varsa bize ulaşmayı unutmayın. E, altında, dur altında duran ürünlerinizi tekrar e, çalışır hale getirip e, size sunabiliriz. sunshine sparkle pink and blue playgrounds will last